Herkese merhaba ben Tolga Özbek, 2 gündür İstanbul'da yoğun bir sis var özellikle Asya tarafını çok ciddi etkiliyor ve bu durum hava trafiğini çok olumsuz bir şekilde adeta felç etmiş durumda. Sabia Gökçen Havalimanı'nda da neredeyse günün yarısına, öğlene kadar, o sis kalkana kadar uçuşlar iptal ediliyor. Peki sis neden oluyor? Uçaklarda veya havalimanlarında sis şartlarında inişi gerçekleştirecek aletler neden? Niye bunlar Sabia Gökçen Havalimanı'nda yok? Birinci biraz teknik bu konuya bakacağız. İkincisi çok da teknikte sıkmak istemiyorum ama herkesi ilgilendiren bir konu. Bu tür röterler olduğu zaman hangi şartlarda herhangi bir tazminat nasıl ödeniyor, neler var bunlara bakacağız. Daha doğrusu yolcu haklarına birlikte inceleyeceğiz. Üçüncü konumuz ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ne yazık ki bitmeyen, 13 yıldır bitmeyen bir ikinci pist inşaatı var. Burada son durum nedir? İşte bu konulara birlikte bakıyoruz. Kış ayları geldiği zaman özellikle de bu Aralık, Ocak ayları... Ülkemizde sisin gerçekten çok yoğun olduğu bir dönem. Sis niye oluyor? Bir meteorolojik bir olay bu. Ani ısıma veya soğumalarla ki kış aylarında bu oldukça karşımıza çıkıyor. Bu yılda gerçekten çok kurak bir kış geçiyor. Özellikle sabah saatlerinde sis oluşuyor bu sisle birlikte görüş düşüyor işte aracınızda yolda gidiyorsunuz öndeki araçları göremiyorsunuz veya bir anda böyle bir tül perdesi içerisinde kalıyorsunuz ve tabii ki bu durum uçaklar içinde oldukça etkin durumların başında geliyor normalde çok eskiden havacılıkta görerek şartlarda yani pilotlar gündüz şartlarında etraflarını görerek geniş bir görüş haranı ile birlikte uçuşlarını yaparken Hava şartlarında, kötü hava şartlarında, işte sis olduğu zaman, bulut içine girdikleri zaman çok geçmişte uçulamıyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte uçakların modernleşmesi, yeni nesil aviyonik aletler, havalimanları altyapılarının gelişmesiyle birlikte bu uçuşlar mümkün hale geldi. Bugün bir uluslararası standartlarda bir havalimanının sivil yolcu trafiği için uçakların inişlerinde en önemli emniyet tedbiri diyeceğimiz, ILS sistemi, Instrument Landing System, aletli iniş sistemi olarak adlandırılıyor. Bu sistem, düşünün bir uçağın bir istikameti var. Önce pisti tutturması gerekiyor. Fakat pisti tuttururken açısı da çok önemli. Yani ne yüksek kalacak ne alçak kalacak. Yüksek kalırsa inemez. Alçak kalırsa pistin öncesinde bir yere teker koyup kaza kırım ihtimalleri artıyor işte ALS olarak adlandırılan bu aletli iniş sistemi tabiri caizse uçağın kulağından tutup emniyetle doğru noktaya inmesini sağlıyor. Tabii bunu yaparken de çeşitli görüş açıları var. Ee, görüş olarak havacılıkta iki farklı tabir vardır. Birincisi yatay görüş ikincisi de dikey görüş çünkü ikisi farklıdır. Genellikle de şöyle olur kazalarda önce işte farklı yaklaşma üsülleri vardır pist üzerinden, meydan üzerinden geçilip alçalma, dönü, turlu bir dönüşle alçalma yapıp iniş gerçekleştirilir. Burada pilotlar çoğu kez meydanı dikey görüşte görebilir. Ama iniş için geldiğiniz zaman hava üç boyutlu öyle söyleyeyim size, yatay görüş sizi yanıltabilir veya yatay gö görüşte pisti göremeyebilir pilotlar. İşte biraz önce anlattığım bu aletli iniş sisteminin farklı farklı kategorileri var. Kategorinin İngilizce kısaltılması CAT, Cat olarak adlandırılıyor. Kategori 1 daha basit bir sistem ve görüşte minimaları biraz daha yüksek. Cat 1'in uluslararası minimaları yatay görüşün minimum ki bunu arvier olarak adlandırılan bir cihazla ölçülüyor. 550 metreye kadar yaklaştırıyor. Dikey görüş decision height karar itifa 200 fit oluyor ve Cat 1'de 550 metre görüş olduğu zaman 200 FİT'e kadar karar irtifasına gelip uçaklar iniş gerçekleştirilebiliyor. Bu e, ILS sistemlerinin en basiti ve şu anda da İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan e, ILS sisteminin kategorisi 1. Kategori 2 olarak adlandırılan sistemde minimalar biraz daha yükseliyor. Yatay görüş 300 metre. Ee, dikey görüşte 100 fite kadar yani 100 fitte yaklaşık işte 33 metreye yaklaşık olarak geliyor biraz daha iyi. Fakat bunun bir üstü daha var. Kategori 3, A, B ve C seviyeleri var. Kategori 3'ün e, yatay görüş 200 metre olacak. 3A'da e, dikey görüş 50 fit 3B kategorisinde bu 200 metre 125 metreye düşüyor. Yine 50 fit karar irtifası kategori 3 cde de, 0 metre dikey veya yatay görüşte uçaklar emniyetle gelip iniş gerçekleştirebiliyor. Bunlar ILS'in kategorileri. Yani aslında kategori arttıkça işte kategori birden 2'ye 3 A'sı B'si C'si gittikçe sistem daha pahalı hale geliyor. Örneğin kategori 3'te pistin etrafındaki düzlük alandaki yükseltiler bile çok önemli. Hatta e, burada herhangi bir yansıma olmaması lazım. ALS ile ilgili sinyallerin çok verimli bir şekilde yapılması lazım ki devlet hava meydanları işletmesi 6 ayda bir kalibrasyon uçuşlarıyla bunları özel teçhizatlara sahip işletiyle bölgede uçuşlar yapılarak bunlar ölçümlendiriliyor, değerlendirmeler yapılıyor. Hatta kategori 3C'de pistin etrafındaki çimlerin, çalılıkların uzunlukları bile o sinyallerin verimli gitmesine etki yapıyor. İşte 3C yaptığınız zaman buna bir ciddi bir alet yatırımı yapacaksınız. Bunların fiyatları çok farklı. 5-10 milyon dolarlık ciddi bir altyapı. Bu altyapıyla birlikte bunu faal tutacaksınız ve faalle ile birlikte de meydanı kurdunuz. Pilotun da kategori 3C iniş yetkisine, eğitimine sahip olması lazım. Uçağının da bu altyapıya sahip olması lazım ama... Günümüz modern yolcu uçakların hepsinde bu sistemler gayet güzel var. Ve pilotların da temel uçuş eğitimleri sırasında bunlar var. Şimdi kategori 1 Sabiha Gökçe'nin şu an mevcut 0624 pisti. Kategori 1 bunun yükseltilmesini gerekiyor. Bu sadece cihazı alıp koymakta da olmuyor. Etraftaki maniyaların düzenlenmesi, etraftaki alanın buna göre planlanması. E tabi ilk yapılırken meydan bu plan yapılmadığı için biraz... Tabiri caizse havacılık tabiriyle bu işler kısa kalmış oluyor. Bir havalimanı düşünür, düşünün. Yaparken çok uzun vadeli düşünmek zorundasınız. Ve buna göre önlem almak zorundasınız. İşte bir büyüme oldu. Buranın kategorisi bir. Tamam işte dersiniz ben yılda 3 gün sistem uçuş gerçekleştirmem. 362 gün bunu açarım buraya. 3 gün önemli değil dersiniz. Bu başka bir şey. Veya ekonomik çok fazla getirisi yoktur. Ama bugün Sabiha Gökçen Havalimanı. Türkiye'nin İstanbul Havalimanı'ndan sonra trafik olarak en büyük ikinci havalimanı bunlar önemli. İşte bu yaklaşımdan dolayı kategori 1'de kaldı Sabiha Gökçen. Ama İstanbul Havalimanı açıldığı zaman mevcut 3 pisti var. 3 pistin her iki başlarında da kategori 3 seviyesinde yaklaşma, iniş gerçekleştirilebiliyor. İşte sis de en son yaşadık. Uçaklar havacıkta buna divert deniyor. Başka meydanlara Sabiha Gökçen'den yönlendirilmek zorunda kalındığı zaman Burada birçoğu İstanbul Havalimanı'na gelip indiler emniyetle. Oranın biraz trafiğini tabii daha yoğunlaştırdı. Sonuçta sis, düşük görüş şartlarında farklı değerlendirmeler yapılıyor. Uçak aralıkları açılabiliyor veya yer hareketleri kısıtlanabiliyor. Bunlar hep uçuş emniyeti, hep biz yolcuların hayatlarımız için alınan özel önlemler. Bu açıdan da böyle bir yavaşlama söz konusu olabiliyor. Peki... Böyle başlıca bir anlatmaya çalıştım size. Şimdi gelelim yolcu hakları neler bu konularla ilgili. Bir rotor yaşadığınız zaman bunlarla ilgili değerlendirmelere bakalım. Öncelikli olarak rotarlarla ilgili en büyük problemlerin başında işte bazı etkenler devre dışı bırakıyor bu rotor tazminatlarından. Bunlar nelerdir? Meteorolojik şartlar, doğal afetler güvenlik riskleri, beklenmedik uçuş emniyeti aksaklıkları gibi konular röter tazminatlarının dışında kalıyor. Ama basitçe anlatmak gerekirse, örneğin iç hat uçuyorsunuz. 1500 km mesafeye kadarki iç hat uçuşlarınızda 2 saat veya daha fazla röter olduğu zaman size havayolu şirketi bilet ücretini, iadesi veya alternatif seyahat imkanlarını size sunmak zorunda. 1500 3500 kilometre arası hem iç veya dış hatlarda 3 saat ve daha fazla da bunlar röter tabirleri giriyor. 3500 kilometre ve 4 saatten fazla röter olduğu zaman 2-3 saat arasında hava sıcak ve soğuk içecek servisi yapmak zorunda. 3 ila 5 saat arasında içecek servisinin yanı sıra kahvaltılık bir atıştırmalık yemek vermek zorunda. 5 saat sonrasında ise yemek artı ara öğün vermek durumunda. Ertesi güne kaldığı zaman otel, konaklama, ulaşım, işte yolcuların aileleriyle irtibat kurabilmeleri için telefon hakkı veya internet hakkı gibi iletişim hakları vermek zorunda. Bunlar gerçekten uluslararası kurallarla belirtilmiş vaziyette. Röterle ilgili tabii şunu da söylemek lazım. Gecikme 5 saatten az olursa içat bilet ücreti havayolu şirketi tarafından 7 gün içinde iade edilmek zorunda ve dönüş uçuş imkanı da verilmek durumunda. Şimdi gelelim Sabiha Gökçen'in e, rahatlatacak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın paralel pist, ikinci pist yapım hikayesine 13 yıl hatta 14. yıla giriyoruz. E, herhangi bir şekilde bu pist bitirilememiş durumda. Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken bölgede bir ileri teknoloji parkı, bir uçak fabrikası gibi böyle bilişim teknolojileri, yazılım gibi büyük bir teknolojik merkez yapılması hedefleniyordu. Bu teknolojik merkezinde dünyayla bağlantısını kuracak veya... Örneğin bir uçak fabrikası yapıldığı zaman testlerinin gerçekleştireceğine bir meydan ihtiyacı vardı. Fakat Türkiye'de tabi bazı şeyler hep sondan başa doğru gittiği için önce havalimanı yapıldı. Arkasından bu teknoloji parkları bölgede hayata geçirilmeye başlandı. Sabiha Gökçen o dönem İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın bir yedek meydanı gibi girildi ve ilk etapta çok fazla bir yatırım yapılmadı. Fakat 2000'li yılların başında özellikle 2003-2004'ten sonra... İç hatlarının özel şirketlere açılması. Buraya Pegasus Hava Yolları'nın ana meydan ilan etmesi, İstanbul'un Asya yakasındaki işte Kocaeli, Adapazarı, Bursa tarafındaki bölgeye Sabiha Gökçen'in hitap etmesiyle birlikte burada ciddi bir trafik artışı olmaya başlandı. Terminal yetmedi, yeni bir terminal ihalesi yapıldı. Hatta bugün o terminal bile gerçekten yetmiyor ve tabii ki günlük, saatlik olarak 24 iniş ve 24 kalkış toplam 48 trafik kapasiteli pistte yetmemeye başladı. İşte zaman zaman pistin bakımları için kapatılması, bunlar tabi çok gece saatlerinde çok böyle uçakların az indiği saatlerde gerçekleştiriliyor. Gerçekten oradaki operasyonu zorlar hale geldi ama bugün Sabiha Gökçen işte metronun da açılmasıyla birlikte özellikle İstanbul'un Asya tarafı için çok çok önemli bir hava limanı haline gelmiş durumda. 2009'da buraya bir paralel pist inşası için çalışmalar başladı, ihale açıldı. Ama işte açılan ihalelerin iptali, itirazlar, mahkeme süreçleri, e, yapılan operasyonun mahkeme tarafından durdurulması gibi nedenlerden dolayı çok ciddi bir gecikme söz konusu oldu. En son bu gecikmeye de e, havalimanının o ikinci pistin oradan iki farklı tünel var. Bu tünellerin önce duvarlarında daha sonra yapılan incelemede de zemininde meydana gelen hasarlar nedeniyle bu pist inşaatı tekrar durduruldu, tekrar ihaleye çıkıldı ve bunlarla da ilgili tabii bu ihale çıkılıyor. İhaleyi atıyorum. X bir şirket kazanıyor. Diğer şirketler bunu itiraz ediyorlar. İşte kamu ihaleleri komisyonuna gidiyor, daha sonra idare mahkemesine giriyor. Bunlar gerçekten süreçleri uzatılıyor ama bu süreç çok iyi yönetildiği pek ifade edilemiyor. Bir de tabii ki bu pistin yapımında işte taşeron şirketlerin Aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nı yapan şirketlerin alt şirketleri olması da bunlarla ilgili de bu pistin uzatıldığı konusunda da birçok iddiayı ortaya atmışlardı. Bunlardan da dolayı da işte önce İstanbul Havalimanı da olsun ondan sonra Sabiha Gökçen'e sıra gelir gibi yaklaşımlarda ortaya atılan iddialar arasında bunları da bu videoda belirtmemizde fayda var. Sonuç olarak geçtiğimiz Eylül ayında 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistinin Mayıs 2023'te bitirileceğini ifade etti. Ee, bakalım bu ne kadar gerçekleştirilecek ne olacak bence açıkçası çok çok merakla bekliyorum. Ama daha önceden e, atılan adımlar bu inşaat tünellerin tekrar yanlış tekniklerle inşa edildiği ifade ediliyor. İşte çatlakların giderilmesi bazı şeylerin yeniden yapılması bu sürecin uzatabileceği ifade edilmişti. Ama Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan Mayıs 2023 yani önümüzde 5 ay sonra açılması planlanan bir pist var. Bu pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanının da kapasitesi büyütülecek ve yolcu akışı sağlayacak muhtemel yeni bir terminal ihalesi veya bunlarla ilgili de bir çalışma gerçekleşecek. Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sonuçta Sabiha Gökçen Havalimanı savunma sanayi başkanlığına bağlı Hayaş şirketinin otorite olduğu bir havalimanı burada da bazı yetkiler devlet taban meydanları işletmesine verildi. Bakalım. Neler gidecek ne yapılacak önümüzdeki günler Sabiha Gökçen için oldukça hareketli getirecek ama günün sonunda bunlar tabii havacılık merakları için ve sektör çalışanları için detaylar ama sonuçta biz halka yolcuya yansıyan ne yazık ki işte sis oluyor kategori bir meydan yeni piste kategori 3'e çıkartılacak. Bu bize rötör olarak yansıyor. Gideceğimiz yere gidemiyoruz ama havacılıkta en önemli konu uçuş, emniyeti. Bunlardan da taviz verilmemesi gerekiyor ve verildiği zaman da zaten kaza ortaya çıkıyor. Bugünkü videomuzda Sabiha Gökçen'deki bu sis krizini sizler anlatmaya çalıştım. Sadece Sabiha Gökçen değil özellikle doğudaki meydanlarımızda kış aylarında oldukça yoğun geçiyor sis. Lütfen bu konuyla ilgili havayolu şirketlerine baskı yapmayın. Bir uçak uçamıyorsa limit dışıdır orası. Bu durumda kimseye baskı yapmaya, bağırıp çağırmaya gerek yok. Ne yazık ki işlerimiz acil de olsa biraz beklemek gerekiyor, sabretmek gerekiyor. Bu açıdan da bu uyarıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya kanallarından bulabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Aynı zamanda yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda havacılık konusunda, savunma konusundaki haberleri de tolgozbek.com kanalımızdan takip edebilirsiniz. Sizleri de ayrıca açıklamalarda verdiğim WhatsApp iletişim hattına da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler ve sağlıklı günler, emniyetli uçuşlar diliyorum.